Ee, bu sene özellikle e, Sayın Valimizin öncülüğünde gerek İl Özel İdaresi Genel sekreterliğimizin imkanları, gerekse köydes kapsamında genel ödenekler, e, gerekse e, Öncelikli Yollar kapsamında genel ödenekler ve iller Bankası'ndan yapmış olduğumuz e, borçlanmayla e, ilgili e, yapılan çalışmaları e, yerinde e, görmek suretiyle eksiklik, aksaklıkları gidermeye çalışıyoruz. Tabii bu da e, köylü kardeşlerimizi e, ciddi anlamda memnun etmektedir. E, geriye baktığımızda e, gerek köy hizmetleri zamanında gerekse özel idare e, genel sekreterliği kurulduğu 2005 yılından bir güne kadar e, yapılmayan birçok hizmet e, bu yıl e, gerçekten e, Sayın Valimizin e, öncülüğünde, e, hep ısrarında da diyelim, ciddi anlamda e, kırsalda güzel hizmetler yapılıyor. Köylerimizin altyapısı, üst yapısıyla ilgili e, güzel çalışmalarımız var. E, öbür taraftan da e, size e, arz ettiğim gibi köylü kardeşlerimizi ziyaret ettiğimiz zaman e, hem devletimize hem milletimize e, dualarını ve memnuniyetlerini bildirmektedirler. E, bu konuda e, her ne kadar hizmet noktasında e, ekip olarak e, çalışıp Fedakarca çalışıp bir yorgunluk hissediliyor ise de sonuçta kendi insanımıza bu hizmeti götürüyoruz. Bundan dolayı biz de mutluyuz? Şimdi doğrusu Şeyh Ed çok güzel bir sözü var: insanı yaşat ki devlet yaşasın." Allah şükürler olsun bu Allah hizmet etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da gücümüzün yettiği, ömrümüzün kafi geldiği süre içerisinde inşallah hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Köyde yaşam, şehirlik yaşamlar bir daha kalmadı herhalde. Yolardan, yerden, her var. Evet. Bir gün baktığımızda Allah'a şükürler olsun. Allah bu devlete, millete zavallar vermesin. E, i̇şin doğrusu bunu söylediğim zaman da çok mutlu oluyorum. Ama bir gün köy yaşamındaki Köyde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarına baktığınız zaman Siirt'teki birçok mahallede belki de olmayan yaşam standartlarına ulaşmış bulunmaktayız. Bu da gerçekten bizleri mutlu etmektedir. Seviniyoruz işin doğrusu. Köydeki kırsalda yaşayan halkımızın hayat standartlarının bu noktaya gelmesi elbette ki bizleri sevindiriyor. Allah bu millete, devlete de zavallı vermesin. Sonuçta milletten kesilen vergiler devlette de bunu hizmet noktasında hizmete çevirip yine millete bu hizmeti götürüyor. Bundan dolayı memnunuz. Bundan sonraki süreçte de yine yaptığımız e, işleri hem yerinde e, görmek hem de köylü kardeşlerimizi e, ziyaretlerimiz e, devam edecektir. Bununla ilgili de bu talimatı Sayın Valim özellikle e, bana verdi. Haftada Haftada iki gün e, mutlaka e, köylerimizi ziyaret edeceğiz inşallah.